Bu videoda, L-298 motor denetleyicisinin robota nasıl takıldığını anlatacağım. Ayrıca motorların motor denetleyiciye nasıl bağlandığını göstereceğim. İlk olarak, bu çerçeveyi takıyoruz. Aslen gövde olarak kullandığımız basmalı lambanın bir parçası bu. İyice oturduğundan emin oluyoruz. Bakın, L-298 oraya nasıl da tam uyuyor. Ucu ucuna denk geliyor. O yüzden çerçeveyi takarken dikkatli olmakta fayda var. Her şey ortalanmış olmalı. Her şeyi ortaladıktan sonra bir kalem alıp, denetleyicinin kenarlarını işaretliyoruz. Bu herhangi bir kalem olabilir. Ama kurşun kalemle daha kolay işaretleyebilirsiniz. Çizdiğim silik çizgileri görüyorsunuz. Motor denetleyiciyi ortalarken bu çizgileri kerteriz alacağız. Yaklaşık 1 lira çapında sıcak silikon damlatıyoruz. Motor denetleyicimizi üstüne koyup, az önce çizdiğimiz çizgilerle hizalıyoruz. Denetleyicinin çizgilerle aynı hizada olması çok önemli. Biraz yana kayacak olursa, çerçeve yerine tam oturmaz. Sıcak silikonun kuruması biraz vakit alacak. Bayağı bir silikon sıktığımız için, termal kütle bayağı büyük. O yüzden, Kuruması biraz daha uzun sürecek. Sol elimin altında kalan soğutucunun ısındığını hissediyorum. Çünkü, sıcak silikondan aldığı ısıyı dışarı veriyor. L-298'i sağlam bir şekilde yapıştırdıktan sonra, çerçeve hala yerine oturuyor mu bakıyoruz. Kabloları veya denetleyiciyi zorlamaması lazım. Çerçevenin içinde türlü türlü çıkıntı olduğunu unutmayın. O yüzden, Tam oturması için biraz çevirmeniz gerekebilir. Her neyse, çerçevenin yerine oturduğunu gördük. Denetleyiciden yana bir sıkıntımız yok. Şimdi motor kablolarını biraz kısaltacağız. Bu iki motor kablosunu L298'in bir tarafına, diğer ikisini ise diğer tarafına bağlayacağız. Bunları yani. Kabloların etrafındaki yalıtkan kılıfı 3'er milimetre kadar soyuyoruz. Kabloların dördünü de soyunca bağlantı işlemine başlayabileceğiz. Fazla fazla soymanıza gerek yok. Bilakis 3 mm'den fazla sıyırmamaya dikkat edin. Hani belki 4 mm. Çünkü pozitif ve negatif kontaklar yan yana. Gereğinden fazla çıplak tel olursa bu teller birbirine dokunabilir. O zaman da kısa devre oluşur, motor düzgün çalışmaz. Motor kontaklarının vidalarını gevşetiyoruz. Motor kablolarını takıp tekrar sıkıyoruz. Vidalar kabloları sıkıştırıp sabitleyecek. Dikkat ederseniz çıplak tel dışarı taşmıyor. Motor kontaklarının dışında sadece yalıtkan kılıflı kablolar var. Vidayı sıktık. Şimdi diğer kabloyu sokuyoruz. Kablo biraz fazla uzun gelirse yana doğru kıvırıyoruz. Evet, işte bu kadar.